Herkese selam kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videomda sizlere geçmişte bir tize saygısızca yorumlar yapan bir K-Pop idolünden bahsedeceğim. Daha fazla bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hemen videoya geçelim. Videoya direkt K-Pop idolünden bahsetmek istiyorum. Sahne adı B-Free, Amerika'da doğmuş bir K-Pop idolüdür. Bu tartışma ilk olarak Instagram'da başladı. BFRI, Bangtan'ın konseptine Kanye West özentisi dedi. Fakat Kore'de pek tanınmayan birisi olduğu için bu olay çabucak unutuldu. 23 Kasım 2013 yılında BFRI bir programa, Suga ve RM ile birlikte katılmıştı. Yayın sırasında BFRI, Suga ve RM hakkında saygısızca yorumlarda bulundu. Hem Suga'nın ismiyle Seol Tank. Korece'de şeker demek diyerek dalga geçti, hem de kliplerinde makyaj yapma konusunda dalga geçti. Twitter hayranları B-Free'ye saldırmaya başladı ve B-Free İngilizce bir tweet attı. Tweetinde, aslında hiçten geldiğim ve benim hakkında konuşan insanlar olduğu için şükrediyorum. Bu beni çalışmaya ve daha iyi müzik yapmaya iten tek şey ve belki böylece iyi bir insan olabilirim. Ben sadece bir adamın makyaj yapıp Lady Gaga gibi dans ettiği bir yerde bir bakış açısından alay ediyorum. Yani sadece eğleniyorum ve olay bu, açıklamasını yaptı. 2016 yılında B-Free, Twitter üzerinden BTS'e ve ARMY'lere bir özür tweet'i gönderdi. Fakat 2017 yılında bir YouTube kanalında konuk oldu ve, hangisinden özür dilemek zorunda kalırsın? Sorusuna BTS'ten daha çok saniye cevabını vermiştir. 2019 yılına da gelince BFRI. Tekrar Twitter üzerinden BTS'e ve ARMY'lere içten özür mesajını yazdı. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.